Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bir formülümüz daha var. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. 20 Ocak 2019 Pazar gününün ikinci videosu ikinci formülü. Amacımız az kazan sürekli kazan formülü. 3 tane maç var. Toplam 16 kuponumuz var. Burada 2 kupon bile tutma ihtimali var. Hemen size ispatını yapayım. Bakın bu görmüş olduğunuzda bu şekilde oynadık arkadaşlar. Ve 3 maç e, tuttu. Burada 2 kupon tuttu. Sizin de 2 kupon tutabilir. Şimdi devam edelim. Burada toplam 16 kupon var. Bu ilk 8 kupon. Devamında ikinci 8 kupon var. E, bir kupon da tutabilir. E, fakat bir kupon %100 tutacak. İkinci kupon şansınıza kalıyor. Siz bunun altına <gülüyor> biraz daha maç eklerseniz. Mesela 2 tane e, takip ettiğiniz Ganyanlı yüksek olan ya da düşük olan. Artık siz bileceksiniz onu. 2 maç bulup koyduğunuzda 2 maçı beklemiş olacaksınız. Bu ilk 8 kupon tutmadı. İkinci 8 kuponu göstereceğim. Orada zaten tutacak. Önemli olan verdiğiniz parayı geri almanız. En azından kaybetseniz kaybetmemeniz. Üzerine de para kazanmanız. İlk etapta ilk verdiğiniz parayı almak amaç bu. Üzerine çorba parasını almak. Şimdi bakın 20 Ocak 2019 Pazar. 429, 434 ve 437. maçları seçtik. Şimdi bunlar Ganyanları ortada. Yani ortada maçı. Yani Ganyanları eşit. Bakın 429'a bakın. 2.80 2.20 alttaki 2.10 2.70 alttaki 437 2.30 2.90 yani ortada maçlar bunlar arkadaşlar. Orada maçlar genelde %90 1-2 bitiyor yani ya 1 bitiyor ya 2 bitiyor. Bu istatistiği biz aldık. İstatistikler böyle söylüyor iddiadaki arkadaşlar. Maçın berabere bitme olası %10. %80 %90 1 ya da 2 biter arkadaşlar maç. Şimdi 3 maçımızı kombinasyonunu yapalım. 28 8 kuponumuz bu. Birinci yukarıya satıra bakın. 429, 1, 1, 1, 1. 4 tane 1 yazdık. alta geldik birinci satır devamına. 429, 2, 2, 2, 2 yazdık. Yukarı çıktık tekrar ikinci satıra bakın. 434, 1, 1, 434, 2, 2 yan yana yazıyoruz. 2 satıra bakın. 434, aşağıya bakın devamına. 1, 1, 434, 2, 2. 437'ye bakın. Üçüncü satır arkadaşlar. 1, 2, 437, 1, 2, Üçüncü satır devamına bakın. 1-2-437-1-2. Yukarıdan aşağı 8 kupon arkadaşlar. Birinci kupon, ikiinci kupon diye yazıyor. Bu ilk 8 kuponumuz. Şimdi bunun sağlamasını yapıyoruz. Bakın bu da devamı. Bakın yine 20 Ocak e, 2019 maçlarımız aynı arkadaşlar. 429-434-437. Biraz önce ilk 8 kuponun bu sağlaması arkadaşlar. Buradaki amaç diğer kuponumuz tutsa da tutmasa da bunun tutması ve verdiğimiz parayı almanız. Şimdi buraya iki tane maç ekleyeceksiniz arkadaşlar. Takip ettiğiniz e, maçlardan maç ekleyeceksiniz. Yani tak, takip ettiğiniz takımlardan iki tane kesin alır dediğiniz. İki tane maçı buraya eklediğinizde iki maç beklemiş olacaksınız arkadaşlar. Üç maçı zaten burada verdik. E, i̇ki kupon tutma ihtimali de var. Şimdi bu ikinci sekiz kuponumuz. Şimdi burada bakın 429'a 01 çifte şans 2 3 ihtimaline verdik. 434 1 0 2 çifte şans tabii 0 2. 437 01 çifte şans 01 eve 2. Yani 3 ihtimalin 3 de oynuyoruz 3 maçta. Nasıl kombinasyon yaptık? Birinci satıra bakın yukarıya. 429'a 2 ihtimal vermiştik. 1'inci 01. Bunlar çifte şans bu yazdıklarımız arkadaşlar unutmayın hep çifte şans bunlar. 429 0 1 hep çifte 429 0 1 0 1 yan yana yazdık bir satır devamına bakın 429 2 ihtimal 2 verdik ya bakın sol yukarıya bakın 4 tane 2 yazdık ikinci satıra geldik ne dedik 1 ve 0 2 dedik 434 2 tane 1 434 0 2 2 tane çifte şans 434 çifte şans 2 tane yazdık Alt'a geldik 434'e ikinci satır devamına 1 1 Yana 434 02 02 çiftte şans dedik. 437'ye geldik 01 çiftte şans 2 verdik. Üçüncü satıra bakın Kore'ye 437'ye 01 çiftte şans 2. Devamına bakın 437'ye 01 çiftte şans 2. Alt'a bakın üçüncü satır devamına 01 437 çiftte şans 437 2. Yan yana 437 01 çiftte şans 437 2. Yan yana komple bunu yazdık. Şimdi arkadaşlar bu 16 kuponu aynen bir kere oynayın. Peşine iki tane maç yazın Ta takip ettiğiniz maçlardan. iki maç tuttuğunda arkadaşlar verdiğiniz parayı bir kere alırsınız. Eğer iki, iki kupon birden tutarsa verdiğiniz parayı daha üstüne çıkar arkadaşlar. Böylelikle de moraliniz bozulmaz hem de bu işin zevkli çıkar. Ee, abone olmayı unutmayın. Şimdi ikinci formülümüze geçiyoruz arkadaşlar. Unutmayın buradaki 2'li 8'dekiler 8 kuponluklar çifte şans bunlar. Yukarıda bakın solda görüyorsunuz.